Abdal şu dağları dolandım Heyecan dolandım Açtığım yollara göç eylemişim, göç eylemişim Kızılırmakları bulandırınca, bulandırınca Goyalı gönlere göçeylemişim göçeylemişim Goyalı gönlere göçeylemişim göçeylemişim Dosta gitmez misin bullasın ilacı Tel olmuş siyah İbreşin sacın, İbreşin Her cay güzele gönül verdim acı, gönül verdim acı Verdiğim gönüle güç eylemişim, güç eylemişim Verdiğim gönüle güç eylemişim, güç eylemişim. Bizim efendimiz canlar canıymış canlar canıymış Hep güzel olanlar Mürvet Hanıymış Mürvet Hanı Gündeyip sundum hardiken imiş, hardiken imiş Sunduğum ne ellere göç, eylemişim, göç eylemişim. Göçeylemişim, göçeylemişim. Bir Sultan Haydar Hale olma Her caydin bere yol yolda olma, yol yolda şolmay. Var de benim suçuma kalma, suçuma kalma Mezaran ellere göç eylemişim, göç eylemişim. Mezaranı ellere göçeylemişim. Göç